Riyada bal görmek, kıskanç ve haset kişilere, bu kişiler nedeniyle zorluklar ve sorunlar yaşamaya, aile, din hayatına hayırlı şeylere işaret eder. Evlada, itibar ve saygı görmeye, ilime, bilime, helal kazanca, rızka, alın teri dökmeden, yorulmadan kazanılmayacak bir paraya ve dini görevleri yerine getirmeye işaret eder. Riyada balın bir kabın içi de görmek, serbest sahibi, güçlü ve nüfuslu bir kimseye, kabın içinde olan ve bozulmaya yatkın bal görmek, kazancın, rızkın, işlerin düşmesi anlamına gelir. Issız ormanlık ya da tepelik bir yerde bal çıktığını görmek, çalışmaya gerek kalmadan elde edilecek mala ya da paraya, parmağıyla bal yediğini görmekse temiz ve hayırlı bir evliliğe işaret eder. Rüyada petek bal görmek genel olarak maddi varlık olarak tabir edilir, buna işaret edilir. Hak edilmiş baba malına, başka biriyle yapılan bir işten ya da ortaya eşit şekilde konular saymadan elde edilecek hayırlı bir kazanca, saygınlık ve itibar görmeye işaret eder. Rüyada bal kovanı görmek üst üste gelecek olan aksiliklere işaret eder. İşler bir süre sarpa saracak demektir. Rüyada bal arısı görmek bir şeye yaşanacak verime işaret eder ve rüyayı gören kişinin hayatına gelecek bolluğa, zenginliğe yorulur. Rüyayı gören kişinin ekonomik olarak çok rahat edeceğine, hayırlı olan mallara ve paraya kavuşacağına, her anlamda refaha kavuşacağına, hiçbir şeyin eksikliğini ve yokluğunu hissetmeyeceğine işaret edilir. Hep peşinde koştuğu olanakları elde edecek demektir. Rüyada petek bal görmek çok güzeldir ve sadece şanslı insanlara nasip olabilecek rüyalar arasında yer alır. Büyük kısmet anlamına gelir. Rüya sahibi için uğurlu olacak, mutluluk getirecek ve yüzünün daima gülmesini sağlayacak gelişmelerin yaşanacağı anlamına gelir. Kişi fakirlikten ve kurtulacak, her türlü derdine şifa bulacaktır. Rüyada petek bal görmek tüm çaresizliklerin ortadan kalkması, gözyaşını kurması, acıların dinmesi anlamına gelir. Rüyada bal görmek rüya sahibinin şok olacağı, aklının ucundan geçmeyeceği ihtimal dahi vermeyeceği bir gerçeği öğreneceği anlama gelir. Bu gerçek rüyayı gören kişinin yakın çevresinden biriyle ilgilidir ve sırrın ayyuka çıkması nedeniyle sır sahibi kişinin zor durumda kalacağı, üzüleceği ve sıkıntıya düşeceği anlamına gelir. Rüyayı gören kişiden ziyade onun yakınındaki bir kişiyle tabir edilir. Rüyada balarısı görmek her şeyde yaşanacak verime işaret eder ve rüyayı gören kişinin hayatına gelecek bolluğa, zenginliğe yorulur. Rüyayı gören kişinin ekonomik olarak çok rahat edeceğine, hayırlı olan mallara ve paraya kavuşacağına, her anlamda refaha kavuşacağına, hiçbir şeyin eksikliğini ve yokluğunu hissetmeyeceğine işaret eder. Rüya sahibi peşinde koştuğu olanakları elde edecek demektir. Rüyada kavanoz içinde bal görmek, uzun süredir var olan bekleyişin sona ermesine ve müjde almaya, dini konularda çok eksin olmasına ve mutsuz olmayı işaret eder vicden azabı çekileceğine, sağlık sorunlarından dolayı işe ara verileceğine, insanlara nazının geçeceğine, mutlu bir birliktelik yaşanacağına, uzun zamandan beri sıkıntılı bir durum içinde olunduğuna, suçsuz insanlara iftira atacağına, kişinin güzel günlerinin geride kalacağına, dert ve tasa ettiği şeylerden kurtulacağına, rakiplerine büyük fark atacağına ve mağlup olarak herkesi şaşkınlığa uğratacak bir zenginliğe kavuşacağına işaret eder. Zengin olmaya ve aklınıza koyduğunuz işi başarıyla tamamlamaya erdirmeye, sonuna erdirmeye, getirmeye, refaha ermeye, planlarını hayata geçirmekte acele etmeye, tatsız gelişmeleri ve istenmeyen sözler sarf etmeye, söylemeye işaret eder. Rüyada bal yemek hayırlı bir rüyadır. Rüyada bal yemek, eşler arasındaki sevgi ve saygı dolayısıyla ev içinde hakim olan mutlu hayata, ağız tadına, neşeli ve hayat dolu olmaya, dinine bağlı kalmaya, haram yememeye, Haram malaya el sürmemeye, kıskanılacak ve imrenilecek kadar güzel olmaya, zenginliğe, herkesin gıpte edeceği işler yapmaya, saygınlığa, makam sahibi olmaya işaret eder. Rüyasında balı etmeye sürerek yiyen kişi, deyim yerinde ise bir eli yağda, bir eli balda, çalışmadan, yorulmadan para sahibi olacaktır. Buna işaret eder. Rüyada bal yediğini gören kişi, eğitimli, görgülü, zengin bir aile çocuğu olarak ifade edilmektedir. Rüyada altın kolye görmek.